Bu problemde bizden yüzde, miktar ve asıl sayının değerlerini bulmamız isteniyor. Soru diyor ki, hangi sayının yüzde 25'i 150'ye eşittir? Başka bir şekilde düşünürsek, yüzde 25 çarpı, yüzde 25'i sarıyla yazalım, bir sayı eşittir 150. Yüzdeyi bulmak oldukça kolay. Yüzde 25 hemen burada. Yani bu yüzdemiz. Bu yüzdeyle de bir sayıyı çarpıyoruz ki, bu çarptığımız bizim asıl sayımız oluyor. Yani yüzde çarpı, asıl sayı eşittir bir miktara. Bunu kafadan çözmeye çalışabilirsiniz. Bu bize diyor ki, bir asıl sayıyı yüzde 25 ile çarparsak sonuç 150 olur. Eğer daha kolayınıza gelecekse, bunu 0.25 olarak da yazabiliriz. Bu yüzde 25 yazmakla aynı şey. 0.25 çarpı bir asıl sayı eşittir 150. Şimdi bir düşünelim, bu asıl sayı 150'den büyük mü yoksa küçük mü olmalı? Bir sayının sadece yüzde 25'ini alırsak, yani o sayıyı 100 eşit parçaya ayırıp bunlardan 25'ini alırsak ya da 4 eşit parçaya ayırıp bir parçasını alırsak elimizdeki miktar 150'ye eşit olurmuş. Demek ki asıl sayının 150'den daha büyük olması lazım. Aslında 150'den tam 4 kat daha büyük olması lazım. Sayının tam olarak ne olduğunu bulmak için çarpım yapacağız. Eşitliğin sol tarafındakiler, sağ tarafındakilerle eşit. Bunu çözmek için eşitliğin her iki tarafında da 4 ile çarpabiliriz. Bakalım burada bir değer var ve bunu 4 ile çarpacağız. Ve eşitliği bozmamak için 150'yi de 4 ile çarpmalıyız. 4 çarpı 0.25 veya 4 çarpı %25 veya 4 çarpı 1 bölü 4, 1'e eşittir. Ve eşitliğin sağ tarafı da, 150 çarpı 4'ten 600'e eşit olacak. Yani eşittir 600. Elde ettiğimiz sonuç mantıklı, çünkü 600'ün %25'i gerçekten de 150'ye eşittir. 600'ün 4'te 1'i eşittir 150.